...çin henüz konuşmuyorum. <gülüyor> Biraz beynim açılsın konuşacağım. Hiçbir gün damat değil. Üzücü bir vedamız var bugün. Şimdi ben vedaları sevmem. Ben sevmem. Ya. Aslında ağlamam da. Senin yüzünden böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, müsaade mi rica et? Sağ olun var olun. <gülüyor> Tamak da varmış. Aa bak. Temizlik benim işim, temizlik benim işim. Sen benim dediğim gibi salla. İyi hadi geç, nasıl biliyorsan öyle olsun. Te... <gülüyor> evet, hadi Senin yapacağın yani. iş... <gülüyor> Lan git. <gülüyor> Ve şu anda biz yola onsuz devam edeceğiz. Ve gitmenin çok iyicez. Oğlum bir şey söyleyeceğim, gülüyoruz falan ama hasta, hasta değil değil mi? Bilmiyorum ya takip ettiğim bir şey değil. Programdan ayrılıyor diye değildir bu kadar ağlama herhalde. Ay bu çok hiç, çok, <gülüyor> <bir> <gülüyor> şey. <gülüyor> çok erken oldu benim için. Nasıl lan ya? Çok hayır. Sadece Enginle ya. Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır istemem bu yavaşlatma. Gerçekten okumam gerçekten okumam. geliyorum. Evet. Bu nedir ya? Nedir? Ne bu? Ne, niye benziyor? Niye hiç bir dokunuş yapmıyor? Nedir? Çamaşır makinası. Bu benim çamaşır makinası. Bak. bak nedir bak, bak. diyor? Yanım bu şey, şey, ne? çok olamaz. Komik. Gerçekten komik. Çok kötü, bitti. çok. Saçın yandı mı? Bitti mi? Ne oldu saçın? Saç ya olsaydı. Ya bırak! Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya, Hanginizde granit masa vardı? Granit mi? Evet. Görünümlü. Granit görünümlü. Hı. Yani böyle görünümlü. Kısattım sadece. Kateli. Tamam. Hı. Masa ne kadar granit görünümlü? 2500 sandaleleriyle beraber. Çok e. pahalı. Modadan haberin olsun. 6 aylık evlisin. Benim yok Bizim ülkeden bir bok olmaz arkadaşlar. Ne canım sen mi? Benim mi korktum? Ne diyorsun oğlum? Sen ne emre. diyorsun? Da oğlum bak. Emre. Ya. Emre. Emre, emre, emre Emre Emre Emre Hayır. Emre. Ya emre Emre Emre ya Emre Emre Emre Allah, ne Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre Emre ne? Evet, ayrı ne? Tamam. Lütfen Emre Emre <Gülüyor> İsimlerini sanırım her yere yazıyorlar. E, terliklerinde de isimleri gördüm. Onu da bir incelemek istiyorum. İncelemek ister misiniz arkadaşlar? Buradan yeteri kadar gördük. Gayet hoş duruyor. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. İncelemek isterseniz. <gülüyor> i̇ncelemek. Evet, hadi bir, hadi ki. Hadi. hadi koş koş. Hadi koş, koş gerçekten. Biraz çubuk. <gülüyor> evet, evet. yes! evet. Ya! Evet, evet. Ya bu ziya. Ha bu ziya. Ha bu ziya. Yes! İstemiyoruz. <gülüyor> Bir tek ben inceliyorum yani bunu. Ben de dalga geçmelerine anlam veremedim açıkçası. Normal değil bunun geleni. Vallahi normal değil. Soğan yok dedi içinde. Ben dedim ki 10 tane soğan koydu dedim. Ne oldu? Yani. Ha belki de 15 tane. Aa daha da arttı Hadi ben Galiba aslında. Hadi bak görmez ablanın gözü. Gülüşürüz. Niye görürsen gözü? En azah idem kızım en azah idem. Gülüm adamım. Ben neşeni Ben, ben neşeliyim. görüyorum. Gül Türkiye'nin Bak bu insanlar tatlı insanlar tamam mı? Bak bunlarda hiçbir şey yok. Ay yerim. Neresi? Ha yemek bekliyoruz hepimizden şey alsın çekiliyorum gelin dövecek biraz daha ne döveceğim kibarlık yok Allah beyin sabırını versin canım. amin amin aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz o önce koltuk altını tıraş ediyor sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz bir korktum anlamı hocam dedi Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Ee? Ikincisini almaya gerek O kadar tutumluyuz ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Direkt böyle patlayacak bomba gibi geldik. Ben de böyle olacak ben bir bomba verin. Verin. Benim üstümde patlıyordu. Patlıyorum. Amına koyayım 5 liralık şey ya, 10 liralık şey ya, hadi bilemin 20 lira ya. 10 diş fırçası paylaşmak nedir ya? Sucuk yemişsin bir gün önceden, dişlerin arasında takılı onlar böyle, yuva yapmış koyayım üzerinde koloni kurulmuş bakterilerden. Onunla fırçalıyorsun, aşkım ver diyor, onunla da fırçalamaya devam ediyorsun böyle. Şuradan kalksaydı patlamadı. Neden tırnağı? Zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük casual bir tarzın var. Ee işte alışveriş merkezine desinemek. Buyursunlar, herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Vallahi vallahi korktum gerçekten. bunu sadece televizyonda görmüşüm, bir de burada gördüm. Gerçek. Televizyonda da görmedim. Nasıl bir şey yapamazdı ama korktuk ya. O simlerle o taşlarla keşke vallahi hastayım. İşte. lütfen Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsen. Ona ne vereceğime ben karar veririm. 5 5 tamam. vermezsen ben hayatını kaybederim. Canım ne uğrarım. isterse onu veririm. Tabii Hemen. ki. Artapo ot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde e ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yemeyecek. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, Batmadım Korkuyorum ondan. Sevgi emek ister. Senin için günahlarımı yaptım. Allah. Allah'ım. Olmuyor. O yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum. Bence en önemlisi bu. İzin alıp bir de Kim kahvesini nasıl içiyor peki? Sade. Evet, sade. <gülüyor> sade, orta. Hayır, orta. Aldım. Orta, orta. orta. <gülüyor> tamam, üç orta, bir sade. Çok kalmayacağım, gideceğim. O yüzden oturmuyorum. Ama kulağına şunu söyleyeyim. Benladım. <gülüyor> Bu <gülüyor> Survivor'daki kız değil mi lan? Oğlum hep hayalimdir biliyor musun bir kızın kulağına yaklaşıp Berna otopsi istiyorum diyebilmek. Ha bu önceden bu gözaltı diye program vardı da ondan sonra mı Survivor Survivor alındı bu kız? Koğum düşer gece için her insan? Aa, dur. <gülüyor> Anladım şu an. Döktüm. Ney döktün? Ama sıcak yağ döktüm. Soğuk yağ dökmedim. O yüzden. On sıcak yağ döktün nerede? Ben ya yapamadım, yetişiremedim. Ama Hindistanlı bize koydu. Her şey elinden bir bir kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun ama Kazanıyorsun farkında değil. Oğlum bu çocuk kim bu? Yasuo mu? Lisin mi? Bu ne bu ya? Lise. Bu niye bandan atıyor? Hasta falan mı? Göz, gözünde ameliyat falan mı var bu çocuğun? Ben seni çok durduruyorum. Seni doğmanı istemiyorum. İlerlememi istiyorum. <gülüyor> Özel silahlı güvenlik diplomam var. <gülüyor> <gülüyor> ee, yarın bu galgenin hepsini getirir misin? Dikkat. Oyuncuyum. Daktilo eğitimim var. Aynı zaman tarzım ve starım. Doktora eğitimini 1946'dan aldın. Oo. <gülüyor> wow. Saru hoş geldin. Çıkışta <gülüyor> <gülüyor> ah <yaman. gülüyor> <gülüyor> kötü olacaksın. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Hadi bakalım. Bakalım diyor, yarın ge istiyorum desiniz. Allahımanne. Sonuna Allah kadar, düğmeye kadar vaktim var. Getiririm Kemal, Bey, sıkıntı yok. Aa. O ses tonuna dikkat et. Er. Ha getiriyorum. Yani. O ses tonuna dikkat oh, et. Er. Ah. Ya karım olursun ya arkadaşlarımın yengesi ya çocuklarımın anası ya da amına, anamın gelini. Benimle evlenir misin Emine Beyim. Bir tanesini seçsin yani. Aaaa! Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ses sonuna dikkat et. Getiririm Kemal Bey gösteririm. Lütfen, bak hala. Yayınlandığında. Yayınlandığında. yayınlandığında. Oğlum bu nasıl bir davranış stili amına koyayım ya. Sikerim ha. Kaç yaşında kadın oğlum bu? Bu ne oğlum? Hani bak o kadar mutluyum ki yıllardır televizyon izlemediğim için. Lütfen, lütfen, lütfen kendini otur bir izle. Romantik değilim de. Bravo efendim. Vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? Çok. Bu muydu yani? Aa, bu karar mıydı yani? Bu muydu? Ben biliyordum. Çünkü Emel, hayır, uh -uh, tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey. Sanki biz burada IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar Show yapıyorsun. Orijinalini... Getireceksin bulamaz tamam mı? Bulamazlaya devleten çıkarabilirsin. Çünkü söyle, kabul Kemal abi, Ben kabul ettim. Hani. Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir biriniz robot değilim. Ben niye memeli bir kadının yanındayım gene ya? Bilmiyorum abi ben artık yorum yapmayacağım, sonra <gülüyor> kötü çocuk oluyoruz.